Bugün 2 Mart 2023 Perşembe Jüpiter günündeyiz Yengeç Burcu'nda ilerleyen ay güvenlik beslenme barınma gibi kavramlarda beklentilerimizi öne çıkarıyor Sabah erken saatlerde ay Koç Burcu'ndaki Venüs ve Jüpiter'le dik açı yapacak kişisel arzular keyif ve konfor beklentilerimizde bazı aşırılıklar olabilir ancak memnun olmakta da zorlanabiliriz gereksiz riskler almamız maddi alanlarda müsrif olmamız mümkün Yengeç burcundaki ay öğle saatlerinde boğa burcundaki Uranüs ile uyumlu görünümde olacak günlük işlerde pratik çözümler bulabilir spontane hareket edebiliriz estetik ve sanatsal becerilerimizi işe yarar şekilde değerlendirebiliriz bugün Merkür ve Satürn kova burcunda birleşiyor Düşüncelerimiz ciddi ve planlı olabilir. Uzun vadeli projelerimiz, sorumluluklarımız zihnimizi meşgul edebilir. Bilimsel çalışmalar, eğitim, resmi anlaşmalar, sosyal organizasyonlar, dernek, vakıf çalışmalarında bazı sorgulamalar ve hesaplamalar dikkat çekebilir. Zaman zaman karamsar ve depresif hissedebilir, geleceğe dair kaygılar hissedebiliriz.